gelişim durur. Çünkü besleme istiyordur, beslemiyorsunuzdur. Bu uygulamanın yanlışlığından kaynaklanıyor. Kat konulma sisteminin yanlışlığından kaynaklanmıyor. Şimdi bu zaten gıda çerçevesi, bu aşağıda duruyor. Bu en son koyduğum çerçeve, bunun zaten yavru olduğunu görüyorum. Evet bu yavru, bu da aşağıda kalacak. Ama bunu içe alacağım. Bu önceki çerçeve, evet pupalı çerçeve. Bunu kata koyabilirim, katı ulaşabileceğim bir yere koyuyorum. Yere elden geldiği kadar koymamaya çalışıyorum. Çerçeveleri bakımda yerlere oraya buraya bırakmamaya çalışıyorum. Katın üstüne örtüyü elimde hazır tutuyorum. Üstüne koyacağım örtüyü. Çerçeveyi koyuyorum ve kapatıyorum. Gerekçesi buradaki arıların hani yağmaya maruz kalmamaları, rahatsız edilmemeleri, bulundukları yerden rahatsız olmamaları. Bu da aldım. Bunda baktım açık yavrular var. Bu içeride kalacak. Bunda az açık yavru, biraz pupa var. Bunu önceki açık yavrunun merkezde kalması için dışa alıyorum. Daha başka pupalı alacağımı bilmiyorum. Çünkü buraya bir sonraki uygulamada yeni çerçeve koyacağım. baktım. Yok bu da açık yavru veya düz yarısı açık bu Tam pupa. Yani konulabilecek çerçeveler içerisinde diğer tam pupalılardan biri de bu. Bunu da yukarı aldım. Videoda seyrettiğinizden farklı olarak anlatıyorum. Baktım bu da pupalı. Dedim ya bunu da yukarı Şimdi üç çerçeve aldım, bir de şerbetlik dört çerçeve eksindi. İki tane gıda çerçeve'm var, kuluçkalıkta dört tane kuluçka çerçeve'm kaldı. Hocam gıda çerçevesi olmadığını düşünelim. Onu bir sonrakinde düşünelim. Önce bunu bir anlatayım. Doğru. Şimdi bu dört çerçeve alacak dört tane yeni çerçeve koyacağım iki tane çerçeve yeni çerçeveyi yan yana koyma bazen ikisinin de şişirilmemesine sebep olur benim uygulamda ben buna birer tane buraya yeni çerçeve koyarım dış kısımlara birer tane daha yeni koyarım elimde o gün çerçeve yoksa bunları koymayabilir. Bunlara zaten bir şey yapacağını beklemiyorum ben bu şu an için. Kısa vadede. Ama boş kalmasın diyorsun. Boş kalmasın diye. Bunu koydum. Bala yaklaştığımız dönemse ızgarayı koyarım. Bala yaklaşmadıysak daha zaman varsa ızgarayı koymam sıkışırsa ana arı aşağıda kuruşkalı bir tereddütlük yaşarsa buyursun yukarıda yumurta atsın. Ben onu sonra aşağıya indirim. Bala daha dönem var. Ama aşağıda sıkışıp oğul vermesin. Bunun için ızgara koymuyor. Şimdi ızgaranın bir konulmasının yani işlevi ne yaptırmaya çalıştığınıza göre getirdim. Sakince katı yanaştırdım. Dumanımı verdim. Çünkü buralarda ezilen arılar olabilir. Dumanımı verdim. Katı tam oturttum üstüne koydum. pervazlarından dolayı tam oturup oturmadığını kontrol ettim. Düz katı açtım. Tekrar dumanımı verdim. Aşağıdaki yavrular neredeyse, kovanın hangi alanındaysa, yukarıdakiler de aynı hizada kalacaklar. Altlı üstte olacaklar. Neden? Çünkü arı salkım yaparken şu şekilde salkım yapar. Salkımı Yani kütlesel olarak düşünün. Arının bulunduğu yer burası artık. Çalıştığı yer burası. Petek şişirdiği yer burası. Yavru yaptığı yer burası. Gıda koyduğu yer burası. Buradayken arı gidip buradaki çerçeveye bal koymaz. Mantıksız olur zaten, koruyamaz. Burada koyuyor ve burada iki tane daha buraya çerçeve koyuyorum ki arı yukarının daha iyi bir konuşlanma alanı olduğunu düşünüp yukarıya konuşlanıp buraya gidip petek atabilir. Buraya iki çerçeve koymamın sebebi gene oraya arılar tutunarak ısı muhafazası sağlayabilirler. Boş çerçeve değil mi hocam? Boş çerçeve. çerçeve koyarsanız ne olur şerbet vereceğiz şerbet bal yapan Bal dondurdu biz baldan erken döneme yani bala girmeden daha erken dönemde ızgarayı koymadık ızgarayı koymadığımız için besleme yapacağız hala petek şiştirmeye, petek şiştirmeye çalışacağımız için verdiğimizi Depolama yapmasını istemediğimiz için şişik pete koyuyoruz yavru atarsa zaten yavru attırmak istiyoruz onda bir sorun yok ama şerbeti kov doldurursak o sıkıntı yani hala bu arada nasıl üç çerçevede koyduğumuz peteyi gıdayı arttırıp mumu işlediğini görmek istiyoruz ya o bize arının doyduğunun ibaresi almış gıdayı yavrusunu beslemiş ısınmış bütün ihtiyaçlarını görmüş arttırmış mum yapıyor Bunda da aynı şeyi görmek istiyoruz. Bunda da ana gayemiz o. Artırıp gıdayı bunu işlemeye devam etsin. Kuluçka hazırlasın araya. Çünkü hala bu arı kuluçkalık olarak 4 yukarıda 3 çıkarttık 7 çerçeve. 2 tane de ballı çerçevesi var 9. Daha kat koyduk diye bu arı 20 çerçeve olmadı. Bu arı hala 9-10 çerçeve sadece pozisyonunu değiştirdik ve aynı gelişim hızını istiyoruz yani 4 çerçeve arıda siz her gün bir petek şişittiriyorsanız bu arada her gün 2 petek şişittirebilecek bir potansiyel var bunu kullanın kullanamıyorsanız zaten yani elinizde yarış atı var ata arabasına bağlıyorsunuz gibi bir şey bu bunun potansiyelini kullanırsanız zaten bu arının ırkının iyi bir arı olup kötü bir arı olduğunu göreceksiniz. Buna tekrar çerçevemizi koyduk. Beslememizi yaptık. 2-3 gün sonra bir hafta sonra. Bugün beslememizi yaptık. 2-3 gün sonra bir daha yaptık. Buradaki çerçevelerde bile şişirilmeyi görebiliriz. Şerbet konulduğunu da görebiliriz. Tükettiririz sorun değil. Daha bal var. Katı tekrar alıyoruz. Tek kargımanımız veriyoruz. Şimdi buraya iki tane yeni koymuştuk. Bunlara da yeni koymuştuk. Bizim istediğimiz icraat bu iki tane yeninin şişirilip yavru atılmış olması. Bunlar şişirilmiş yavru atılmış gıda çerçevelerini bir geri alıp bunları da birer açıp kapalı yavruları dışı alıp en son şişirilenleri buraya alıp veya buraya da alabilirsiniz şişirilmiş ve yavru atılmış olduğu için yavru olan çerçeve yavru alanının içine konulabilir Şişirilmiş yavru atılmamış ya bu yavru atmamış ama bunu içeriye koyayım da atsın. ya atmadıysa bir bildiği var ayrılığın niye kuluçkanın içerisinde kuluçkanın içerisine soktunuz ne oldu iki gruba ayırdınız kuluçkanın altını Üste de ayrı ortada bir grup var bir grup burada oldu bir grup burada oldu üç gruba ayırırsınız. Bunu yapmayın arkadaşlar. Bunun ileriki aşamada yani belki bir tane koyduğunuz zaman sorun görmezsiniz ama fark etmediğiniz bir çerçeve vardır orada. Yoğun ballı o daha çok böler arıyı. Arıyı 3 gruba ayırırsınız aynı kovanda içerisinde. Yani emin olmadan kesinlikle yapmayın. Yapılmaz değil, yapılacak koşullar var ama <gülüyor> Elinize alıştırmayın şimdilik. İleride karar verirsiniz. Yumurta atılan çerçeve merkeze alınacak. Aldık. Bu sefer iki tane daha aldık. Alttaki kuluçka altı oldu. Dışta iki tane önceki koyduğumuz yeni çerçeveyi de içeri aldık. <gülüyor> Ve tekrar katı aynı şekilde koyduk. Yukarıdaki son koyduğumuz yenileri şişirdi de şerbet doldurduk. Dedik ki terebbüt ettik ya şerbet oldu. O iki tane çerçeveyi aldık dış kıduru, duvara çektik. İki tane daha yeni koyduk gene şerbetliğimizi doldurduk. Artık bunu tabi değil Bu gibi arada en az bu Hatta çok hızlı bir gelişim görüyorsak bu, sağlı-sollu, hatta çok fazla bir tane daha üst var, onu da üste görebilirsiniz. Yani üstten besleme yapıyorsak onu koyuyoruz. Bu iki tanesi yaklaşık 5 litre alıyor. Yani bu iki tanesini doldurduğunuz zaman 5 litre yatırmıyor. Kovanın içerisinde aşırı depolama görmediğiniz zaman ve hızlı bir yavrulama ve petek şişirme gördüğünüz zaman bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani arının gerçek hızlı gelişimini görebilmeniz açısından. Ama dediniz ki yok benim arım kenara koyuyor, benim bir tane verdiğimi yetiyor, bunu koymazsınız. Bu tamamen sizin tercih edeceğiniz, karar vereceğiniz bir şey. Gene bakımı beslemesini yaptık. 3-4 gün sonra, bir hafta sonra tekrar katı yine alıyoruz bu iki çerçeve yine şişirildi mi yavru atıldı mı atılmadı şişirildi ama hafif ısıtıldı. demek ki arı şu anki kuluçkası ona yeterli bunlara ekstra yavru atmaya gerek duymamış bekleyebilirsiniz tekrar katı koyup 2-3 gün daha beklersiniz veya işte yağışı adı geriletli duraksattı arıyı sizin verdiğiniz yetmedi gene duraksadı arı gene şişirme ve yavru atma bekledi gene bekliyoruz. Ama şişindi, yavru attı artık bu grup gene komple yavru haline geldi. Bunlardaki yavrular zaten çıktı bunları kenara alabiliriz. <gülüyor> İki tane daha kapalı alıp gene aynı şekilde düzenlemeyi yapıp yeni iki tane çerçeve gene bunu ve gene besledim. Yoğun besleme yapıyorken mesela beşer litrelik beslemeler yapıyorken bu çıkan yavrulu çerçevelere Şerbet doldurma riskinden dolayı bunlar boşaldıysa bunları alıp gene şişik peteklerin muhafaza edildiği yerde muhafaza edip gene buna çerçeve koyup şişittirebilirsiniz. Veya bunları dış kısımlara doğru alabilirsiniz yavru çıkan çerçeveleri. Arı buradakileri uzak köşedeki gıda görerek içeri doğru alacaktır. Bunların yani şik feteklerin muhafaza edilip bir hafta on gün sonra bal akımı başlayacak. Ondan sonra zaten beslemeyi keseceksiniz. Ondan sonra zaten bunların hepsi buharının üstüne tamamlayıcı bal doldurulmasına hazır çerçeveli olarak konulacak zaten. Bunları kenara koyup alabilirsiniz, bekletebilirsiniz. Besleme yapmadığınız kendi Hazlosunu tamamlamış, balını toplayan bir arın üstüne, ikinci katın üstüne, üçüncü katı koyup bunları oraya toplayabilirsiniz. Orada toplarsınız. Sonra bu arı tamamladığı zaman ondan tekrar bunları alabilirsiniz. Bu tamamen sizin planlamanızla alakalı bir sistem. Buna siz karar vereceksiniz bu. Bal akım dönemi başladı. Hafif hafif bal gelmeye başladı. Artık beslemeyi keseceğim bal toplatmaya başlayacağım katımı alıyorum alt katta gene düzenlememi yapıyorum gene aynı şekilde kapalı yavruların elden geldiği kadar üst kata alıyorum alt katta düzenleyip çerçeveleri koyup ana ızgarasını koyarak katımı koyuyorum ve artık bal akımına başladık üstteki yavrular çıkacak çıkan yerlere bal olulacak balın en yoğun olduğu yer temiz size gösterdiğim salkım şeklindeki düzenin merkezindeki düzen olacak merkez düzeni olacak burada bal depolaması meydana gelecek gelişim burada olacak altta yavruya gene devam edilecek Buradaki balın depolanmasını takip edeceğiz. Arının sakin olduğu dönemde bunu alıp alt katta da ne olduğunu kontrol edeceğiz. Yani balın ilk haftasında gene kontrol edeceğiz. Bal akımı güzel geliyor. Aşağıda yavrulama fazla veya eksik mi? Bunların değerlendirmesi gene size göre karar verecek bir şey. Çok polen depolaması var mı? Polen alınabilir mi? Yani burada alt kata gelen bal kullanılıyordur. Zaten bir şey vermiyorsunuz bal için. Aşırı tüketildiği için gelen polen de depolanıyordur. Bu sefer de polen depolanmasıyla karşılaşırsınız. Hiç müdahale etmezseniz şöyle bir şeyle de kar, Bal alacağım diye açarsınız üst kata, alt kata bakarsınız polen depolanır. Yani bu sizin verimlediğinizi azaltan bir kriterdir. Peki şöyle bir durum oluyor mu? Aşağıdaki yukarısı aşağıda tekrar sıkışma yavru atacak yeri aradı böyle yani sıkışmasını yok, zaten istiyor yavru ne kadar azalırsa artıyor bal Uf, işte aşağıda gaz atıyor, tüketecektir <gülüyor>